Levent'in böcekleri için yaptığı bir yuva ve bu yuvada da 9 tane top böceği var. Levent oldukça ilginç bir arkadaşımızmış. Ama böcek de bir canlı ve tüm canlıları sevmek iyidir. Gelin bunu yazalım. Levent'in 9 tane top böceği var. Levent'in top böceklerinin sayısı, Durmuş'un top böceklerinden bir fazla olduğuna göre, Durmuş'un kaç tane top böceği vardır? Evet, bulmamız gereken şey işte bu. Durmuş'un kaç tane top böceği olduğunu bulacağız ve buraya soru işareti koyalım ki bulmamız gereken şeyin ne olduğunu hatırlayalım. Bunun gibi bir problemle karşılaştığınızda soruda verilen bilgileri çok iyi incelemeniz gerekiyor. Durmuş'un böceklerinin sayısı Levent'ten fazla mı yoksa az mı? Bir bakalım. Soruda Levent'in top böceklerinin sayısı Durmuş'un top böceklerinden bir fazla olduğuna göre cümlesi var. O halde Levent'in böcekleri daha fazla olmalı. Peki Levent'in Durmuş'tan kaç tane daha fazla böceği var? 1. Öyleyse Durmuş'un böceklerinin sayısının Levent'in böceklerinin sayısından 1 eksik olması gerekir. Levent'in 1 tane fazla böceği varsa Durmuş'un 1 tane daha az böceği vardır. İki cümle de aynı şeyi söylüyor. Peki 1 eksiği nasıl gösteririz? 9'dan 1 çıkararak. İşte bu. 1 eksiği gösterir. Yani eksi 1. Bize Durmuş'un böceklerinin Levent'ten 1 tane az olduğunu gösteriyor. Peki, Durmuş'un kaç tane böceği var? 8 tane. Durmuş'un 8 tane top böceği var. Bu soruyu Levent'in top böceklerini çizerek de çözebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 ve 9. İşte top olmuş top böcekleri. Levent'in bir tane daha fazla top böceği olduğuna göre, yani Durmuş'un böceklerinin sayısı Levent'inkinden 1 eksik olduğuna göre, bu top böceklerinin birini çıkarırsam Durmuş'un böceklerinin sayısını bulmuş olurum ve işte bakın geriye 8 tane böcek kaldı. Gelin Levent ve Durmuş'a böcekleriyle mutluluklar dileyelim ve bir problem daha çözelim. Bir bakalım, bu problemde bize ne sormuşlar? Küçük bir kutu, büyük bir kutudan 7 gram daha hafiftir. Küçük kutunun ağırlığı 6 gram olduğuna göre, isterseniz bunları yazalım. Küçük kutu 6 gram ağırlığında. Bulmamız gerekense, büyük kutunun ağırlığı. Evet, buraya soru işareti koyuyorum. Çünkü büyük kutunun ağırlığını bulmamız gerekiyor. Bir önceki problemde yaptığımız gibi, büyük kutu mu daha ağır, yoksa küçük kutu mu? Önce bunu düşünelim. Kutuların cinslerine bakmadan, problemde bize verilen bilgilere bakmamız gerekiyor. Bakın ne demişler? Küçük bir kutu, büyük bir kutudan 7 gram hafiftir. O halde bu, yani küçük kutu, büyük kutudan 7 gram hafif olacak. Ya da, büyük kutunun ağırlığı, küçük kutudan 7 gram fazladır diyebiliriz. 7 gram fazladırı göstermenin bir yoluysa, küçük kutunun ağırlığına 7 gram eklemektir. Böylece, büyük kutunun ağırlığını bulmuş oluruz. Peki, neymiş büyük kutunun ağırlığı? 6 artı 7, 13 eder. İşte bu kadar.